Merhaba arkadaşlar bu videoda 21 Ocak 2023 tarihinde kova burcunun bir derecesinde meydana gelecek olan yeni ayın açılarını değerlendireceğiz ve akabinde burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz ve böylece aramızdaki alma verme dengesini sağlamış oluruz. Bununla beraber açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir. Instagram opikus adresinden beni takip edebilirsiniz. Ee, yine kanala e, destek olmak isteyen arkadaşlar e, Katıl butonundan ve Teşekkürler butonundan destek olabilirler. E, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Teker teker isimlerinizi sayamıyorum ama e, hepinize teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Bununla beraber Evet, bu ay içerisinde bir çekiliş planlıyorum. Biraz gecikti. Büyük ihtimalle ocağın sonlarına doğru çekiliş şartlarını paylaşacağım ve Şubat ortalarında da açıklayacağım. O yüzden sosyal medya hesaplarımı takip alırsanız, bilhassa Instagram ve Telegram'ı oradan anlık bildirimleri daha rahat bir şekilde alabileceğinizi düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabi bununla beraber Instagram'da ve YouTube'da bu süreçte ne kadar aktif olduğunuzda çekilişle alakalı bir değerlendirme unsuru olacaktır. Şimdi gelelim yeni ay ve açılarına. Evet Ankara ilerlerinde saatiyle çıkarttım arkadaşlar ben haritayı 21 Ocak 2023 tarihinde saat 23:53 sularında yani aslında 21 Ocak 22 Ocak'a bağlayan süreçte kova burcunun bir derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Ee, burada Ankara saatiyle baktığımız zaman yeni ayın e, Placidus yönteme göre haritanın 4. evinde Horoskaya e göre ise haritanın 5. evinde e, meydana geldiğini görüyoruz. Tabi özellikle bu yeni ayın e, haritanın e, güney bölgesinde bulunmasından ötürü e, şunu söyleyebiliriz ki bu yeni ay ile beraber aslında yaşanan olaylar toplumsal olaylardan veya bizim kitleler önündeki ilişkilerimizden muaf bir şekilde daha bireysel dünyamızı ilgilendiren konulara işaret etmekte. E, özellikle kendi konfor alanımız, kendi saklı dünyamız, Kendimizi huzurda ve emniyette hissetmiş olduğumuz alanlarla ilgili olarak aslında bazı yenilikler ve değişimler olacağını gösteren bir yeni ay. Yani bu etkiyi daha çok ruhsal alanda yaşayabiliriz. Kendi mekanlarımızda yaşayabiliriz. Kendi iç dünyamızda hissedebiliriz. Daha duygusal bir yeni ay olabilir gibi gözüküyor her ne kadar kova burcunda olmuş olsa dahi. Şimdi dördüncü ev olarak baktığımız zaman özellikle yuvamız, ailemiz, herkesten gizlediğimiz, e, saklı sandığımız, e, geçmişimiz, geçmiş yaşamamız, e, atalardan getirmiş olduğumuz aktarımlar, karmalarımız, e, evimiz, malımız, mülkümüz, değerlerimizle alakalı bir evdir. E, demek ki burada memleketle alakalı, topraklarla alakalı, aile ile alakalı veya ruhsal anlamda, Herkesden gizlemiş olduğumuz, kapatmış olduğumuz alanlarımızla alakalı olarak artık bir yenilik etkisi gündeme gelmeye başlıyor. E, Tabi burada ayın ve güneşin bu dördüncü ev geçişiyle beraber e, harekete geçmesiyle birçok insanın taşınma gündeminin de devreye gireceğini söyleyebilirim. Yani bir taşınma, yer değişikliği veya ailevi gündemlerle alakalı konular etkin olacak gibi gözükmekte. Bununla beraber tabii ki bu etkiyi daha ruhsal ve duygusal alanda e, deneyimleyenler de olacaktır. Yani benim ruhumun ihtiyacı nedir, bugüne kadar alışılagelmiş düşüncem, bilinçaltı yargılarım, atalarımdan getirmiş olduğum aktarımlar, e, genetik kodlarım nelerdir ve ben bu döngüyü ne kadar sürdüreceğim veya nerede tamamlayıp e, kendime ait bir yol e, çizmeye başlayacağım gibi. Sorgulamalara da sevk edecek etkileşimler olduğunu söyleyebilirim. Tabi oysağına göre baktığımız zaman ise 5. evde özellikle burada sevilme ve beğenilme ile alakalı konular da gündeme gelebilir. Yani aslında sevilmeye, şefkate, merhamete ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu keşfedebiliriz bu yeni aile beraber. Bununla birlikte tabii ki yeni aşklar. Yeni heyecanlar, yeni flörtler gündeme gelebilir. Çocuklar, ailevi konular, çocuk sahibi olma temaları veya çocuklarla alakalı yeni gündemlerle ilgilenmek durumunda da kalabiliriz. Ve aslında kendi içimizdeki potansiyeli keşfetmeye başlayacağımız, kendi yeteneklerimizi, var ettiklerimizi veya bize sağlanan imkanları, bize aktarılan kodları, doğuştan yetenekli olmuş olduğumuz alanları... Ve aslında doğuştan bizi alaşağı eden yargıları keşfetmeye başlayacağımız bir yeni ay olacaktır. Yani e, biraz geçmişimizi sorguluyoruz. Köklerimizi, e, o ağacın köklerini şöyle biraz deşeliyoruz. Yani orada herhangi bir çürük var mı? E, kökümüz sağlam mı? Veya e, yanlış yerde mi köklenmeye çalışıyoruz? Yuva olarak gördüğümüz yer, özümüz, yuvamız, mekanımız, huzurda ve emniyette hissettiğimiz alan... Gerçek mi? Sahte mi? Samimim arkadaşlar. Yani biz nerede köklenmeliyiz? Nereyi? Yuvamız belirlemeliyiz. Bununla alakalı e, çok güzel farkındalıklar olacağını düşünüyorum. Bu yeni ay enerjisiyle beraber. Tabii bu bazen bir aşk ilişkisi. Bazen çocuklarımız, bazen ebeveynlerimiz, annemiz. Annemizle kurmuş olduğumuz ilişki. Bazen ilk çocukluk yıllarımız. E, ...ilk çocukluk ailemiz, e, bazı atalarımız, e, babaannelerimiz, dedelerimiz, daha büyüklerimiz. İşte bunlarla alakalı aslında bizim e, nereden geldiğimiz ve şu anda nerede olduğumuzla alakalı. Buradan sonra nereye gideceğimize dair aslında çok büyük etkileşimler yok. Yani... Şu anda neredeyim ve ben buraya nereden geldim ve e, geldiğim yerde herhangi bir kopukluk var mı yani zincirde halkada e, bir sıkıntı var mı zayıf bir halka var mı bunu keşfedeceğiz. Ee, güzel ve keyifli bir yolculuk. Bunu tabii ki daha çok iş dünyamızda yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani e, oturup durup düşündüğümüz zaman fark edebileceğimizi düşünüyorum. Aksi halde e, dış dünyadan dediğim gibi taşınma, yer değişikliği, yeni aşklar veya çocuk haberleri olabilir. Ancak e, bu etkiyi e, gözle görülür bir şekilde deneyimlememiz diğer e, yeni ay ve dolunaylara göre daha önemli. Düşük bir orandadır. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü haritanın bulunmuş olduğu çeyrekte bu etkiler daha yoğun bir şekilde kendisini gösterir. Şimdi Ankara saatine göre baktığımız zaman terazi burcunun yükseldiğini görüyoruz. Ve terazi burcu aslında burada biraz ikili ilişkileri, evlilikleri, belki yuvaları, bununla beraber tabii ki kurmuş olduğumuz birebir diyalogları, biz olabilmeyi, bir olabilmeyi veya kiminle bir olmamız veya biz olmamız gerektiğini gösteren etkileşimleri tetiklemekte. Terazi Burcu'nun yöneticisi Venüs'ün de Kova Burcu'nda olduğunu ve Venüs'ün aynı zamanda Satürn'le 5. evde kavuşumda olduğunu görüyoruz. Burada özellikle aslında Venüs-Satürn kavuşumu her ne kadar bizi biraz kısıtlasa, engellese de e, aynı zamanda sağlam birliktelikler, sağlam başlangıçlar içinde muhteşem bir potansiyel sağlar. Yani evet yuva dedik, aile dedik, e, geldiğimiz ve bulunduğumuz noktayı fark etmek dedik. Şimdi ise şunu eklemek gerekir ki bu e, yeni aile beraber birçok insan evlilik kararı alacak. Birçok insan evliliklerini, ailesini, yuvasını ve e, kiminle nasıl bir hayat kurmak istediğini e, kafasında netleştirecek. E, çok fazla evlilik teklifi duyabiliriz. Çok fazla nikah e, haberi de alabiliriz arkadaşlar. Veya bununla alakalı kararlar alınabilir. Yani ortada bir aday olmayabilir. Ortada herhangi bir kişi olmayabilir ama. Ben nerede köklenmeliyim. Ben e, kiminle veya nasıl bir profille e, hayatımı idam ettirebilirim gibi sorgulamalar. E, çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda e, şans noktasının yükselenle tam kavuşum yaptığını görüyoruz. Burada demek ki büyük şanslar, etkileşimler de var ve bilhassa bu şans noktasının Venüs-Satürn kavuşumuyla harika bir üçgen açısı var. Yani gerçekten ideal partnerinizi bulabileceğiniz, hayatınıza girebilecek ve sizin hayatınızda kalıcı olabilecek, insanları hayatınıza çekebileceğiniz muhteşem potansiyeller var. Ee, bu dönemde tanıştığınız kişilerle uzun vadeli birliktelikler kurabilirsiniz. Bu dönemde başlattığınız projeler çok uzun yıllar boyunca sizinle birlikte olabilir. Her ne için söz veriyorsanız, her ne için taahhütte bulunuyorsanız, her... Ee... Ne için sorumluluk alıyorsanız ve uzun süreçte bu e, yükü sırtlanmayı kabul ediyorsanız işte o aynı zamanda sizin şansınız olacak ve o aynı zamanda sizinle uzun yıllar boyunca e, süren bir yolculuğa merhaba diyecek arkadaşlar yani e, bu dönemde aslında. İlişkileri biraz daha e, mantıksal açıdan değerlendiriyoruz. E, bu ilişkinin bize kattıkları nedir? E, Venüs, Kova Burcu Enerjisi ile beraber entelektüel anlamda bilhassa beslenebildiğimiz alanları e, oturup çıkarıyoruz tek tek. Ve burada e, bir ömür boyunca dostluk ve arkadaşlık yapmaktan sıkılmayacağınız insanlarla yolunuza devam etmek isteyeceksiniz. Özgür alanların olmasını isteyeceksiniz. Yani o duygusal enerjiden ise daha akılcıl, daha mantıklı ve daha ilerici bir düşünce yapısıyla ilerle, ilerleme sağlanacaktır. Tabi kova burcu enerjisi çok baskın. Ee, dolayısıyla aslında klasik e, prototipten yani klasik aile kavramından, klasik evlilik kavramından farklı ve marjinal bir takım e, durumlara da yönelim sağlanabilir. Yani e, farklı bir aday da tercih edilebilir. Farklı bir evlilik modeli de benimsenebilir. Veya e, taşınmakla alakalı gündemler varsa herkesin taşınmak istediği yerden farklı bir yere de taşınılabilir. Yani hani e, bir anda işte köye yerleşmeye karar alabilirsiniz. Bir anda e, evinizi pulunuzu, pırtınızı satmaya karar alabilirsiniz. Bir anda köyünüze dönüp arsa almaya Karar verebilirsiniz. Yani bu gibi e, radikal ve marjinal e, şu anda çok mantıklı gözükmeyen ama ileride mantıklı olma ihtimalinin yüksek olduğu konulara yönelmek için de bence harika bir zaman dilimi şimdi e, tabi burada e, yeni ay açılarına baktığımız zaman en önemlisini sona bıraktım plütonla kavuşumda arkadaşlar bu yer yani, yani burada e, plütonik bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim ve e, bu yeni ayın etkileri Aslında e, videonun başında anlattığım kadar da yumuşak bir şekilde ilerlemeyebilir Çünkü Plüton dokunduğu yerlerde büyük izler bırakır arkadaşlar. Yani Plütonun izlerini oradan görmeden çıkamayız. Dolayısıyla e, bir şeyleri yıkarken de yaparken de büyük sesler çıkaran, büyük etkiler ve izler bırakan bir gezegenden bahsediyoruz. Her ne kadar eee gezegen olarak kabul edilmese de kendisi etkisinin çok büyük olduğunu çok dönüştürücü olduğunu söylemek gerekiyor. Burada tabi ki bu plutonik etkiyle beraber bu gerçekleşen değişim köklü değişim ve yenilik her neyse eskiyi tamamen siliyor. Yenisini inşa ediyor. Ve bunu dediğim gibi büyük bir gümbürtüyle, büyük seslerle yapıyor. Ve bu konuda da aslında artık tamamlamak gereken, bitirmek gereken Konular bir daha geri dönmemecesine tamamlanacak gibi gözükmekte. Yani uzun zamandır belki nerede yaşayacağınıza dair kafanızda bir takım e, karışıklıklar vardı, kararsızlıklar vardı. İşte bu kararsızlıklar son bulur. Bu karışıklık ve belirsizlik hali son bulur. E, bununla beraber bir ilişkiye dair belirsizlikler varsa yine kapıya bitecektir ya da köklü bir şekilde devam edecektir. Veya gerçekten hayatınızda öyle birliktelikler, öyle ilişkiler, öyle fikirler ve öyle gündemler girecektir ki, Hayatınızın miladı olacaktır. Tabii arkadaşlar burada özellikle derecelerden bahsediyorum. Yani bu kova yeni ayı herkesin hayatının miladı olmayacak elbette. Bahsetmiş olduğum derecelerde önemli. Gezegen yerleşimleriniz varsa bunu zaten hissedeceksiniz ve yorumlarda paylaşacaksınız diye temenni ediyorum. Ancak e, tabii ki e, birçoklarımızı da daha hafif etkilerle görüyoruz. E, Etkileyecek bir yeni aydır. Yani her yeni ay hayatımızı değiştirecek olsaydı zaten ayda iki defa hayatımızın değişmesi gerekiyordu. Tabii ki böyle iddialı şeylerden bahsetmiyoruz ama gerçekten bu Plütonik etkiyle beraber bu yeni ayın oldukça sert ve etkili olduğunu ve aslında duyguların da çok ön planda olmadığını, tabii biraz alışılmış durumların yani bugüne kadar alıştığımız konular Ailemiz, memleketimiz, yuvamız bize konforda ve emniyette hissettiren alanlarla alakalı zorluk yaşayabiliriz alışkanlıklarımızla ilintili olarak ama bir taraftan da kendi gerçekliğimizi bulmamız gerekiyor elbette ve bunu bulmak için de büyük bir arzumuzun olacağını belirtmekte fayda olacaktır. Evet, yeni ay esnasında satürn Uranüs karesinin etkileri devam ediyor. Tabii ki bir buçuk iki yıldır etkisini deneyimlemiş olduğumuz bir görünüm ama bu defa işin içinde Venüs de var. Yani Venüs ve Uranüs'ün de karesinin etkisini devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada özellikle tabii bu kurulan ani ilişkiler veya evlilikler veya evliliklerle alakalı ani kopmuşlar, sağlam yapıların ee, sağlam birlikteliklerin, e, köklü oluşumların hızlı bir şekilde kurulması veya hızlı bir şekilde sonlanması gibi temalarında e, vurgulandığı bir e, görünüm var. Ama tabii ki bu bir yeni ay ve e, her ne sonlanıyor olursa, olursa olsun aynı zamanda bir başlangıç enerjisi, köklü bir başlangıç enerjisi de mevcut arkadaşlar. Ee, bununla birlikte tabii e, Jüpiter-Juno kavuşumunun da olduğunu görüyoruz e, koç burcunda. Bu etkileşim de esasında e, yine kadarsal eşlerin, ruh eşlerinin tanışabileceği, e, ilişki kurabileceği görünümleri tetiklemekten keza zaten şans noktasıyla karesi var. Yani bir tarafta şansımız, bir tarafta bizi çeken şey böyle ikilemlerin de e, ön planda olacağı bir gündemden bahsediyoruz. Merkür e, retro hareketini tamamlamıştı ve oğlak burcunun e, ilk derecelerine kadar geriledi biliyorsunuz. E, Merkür'ün folusla kavuşumda olduğu pallasla karşıt bir açıda olduğunu ve aynı zamanda seresle kare görünüm Jüpiter'le kara görünüm oluşturduğunu görüyoruz. Aslında burada biraz Merkür'ün e, sert açıları var yeni ay esnasında. Yani söylemlerimiz abartılı olabilir. Söylemlerimiz haddini aşabilir veya duyacaklarımız veyahut bizim ağzımızdan çıkanlar e, hani duygu yansıtmayalım derken fazla duygusuz ve katı olma eğiliminde e, olma durumumuz da var. Olayları daha e, stratejik bir şekilde yürütmeyi becerebilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Pallans MC noktasıyla kavuşuyor Yengeç Burcu'nda arkadaşlar. Demek ki biraz da yaşanan kriz, kaos, başlangıç veya sonlanma her neyse olayları e, stratejik bir biçimde yönetebilme becerisini elimize almamız gerekiyor. Aksi halde duygularımızla veya dürtülerimizle aksiyon almaya kalkacak olursak işler raydan çıkabilir gibi de gözükmekte. Tabii bununla beraber Merkür'ün aslında ay düğümleriyle de güzel kontakları var. Yani kadersel anlaşmalar, kadersel tanışmalar, e, görüşmeler veya işte imzalar, birliktelikler adına da şanslı bir etkileşim ama bizi besleyen... E, üzerimizde hatırı olan veya bugüne kadar bir şekilde o kaynaktan beslendiğimiz durumlarla ilgili olarak da çok sert çıkışlarda bulunmamak bence yerinde olacaktır. E, bu alanda karma yaratmamak adına. Şimdi yeni ayın aynı zamanda Mars ile de çok güzel bir üçgen açısı var. Biliyorsunuz Mars retrosu bitti. Meşhur Mars retromuz. Ve Mars ile bu yeni ayın e, bu üçgen açısı ve Plüto Mars etkileşimine baktığımız zaman bu yeni adım bu yeni karar bu yeni e, gündem her neyse bunun için hemen harekete geçeceğimizi veya harekete geçme noktasında oldukça istekli olacağımızı gösteriyor. Birçok kişinin özellikle devam eden miras konusu, tazminat konusu, kredi, hak ediş, prim... E, veya işte işçilik alacakları gibi temaları varsa bunlarla alakalı da hızlı gelişmeler yaşanabilir. Hatta bu konular e, yatırımlara e, yönelebilir veya ev satmak, e, farklı bir yatırım yapmak, birilerinden destek beklemek, eşin maddi durumuyla alakalı gelişmeler veya toplu hak edişlerle alakalı temalarla da hareketlilikler olacağını görüyorum. Ev almak için, yatırım yapmak için, miras konularını çözümleyebilmek için oldukça güzel zamanlar. Belki hiç davaya gerek kalmadan bu konular kendiliğinden de çözümlenebilir. Bununla birlikte tabii Mars, Ceres ve Yeni Ay arasında çok güzel bir hava üçgeni var. Yani aslında Düzgün iletişim yollarını bulabilirsek, yakalayabilirsek gerçekten sorunumuzu çok rahat bir şekilde ifade edebileceğimiz ve kendimizi de rahat bir şekilde aktardıktan sonra o köklenmek istediğimiz alanı tespit edebileceğimiz güzel ve destekleyici görünümler de mevcut. Ancak yeni ayın aynı zamanda ay düğümleriyle kare görünümü var arkadaşlar. Bu durum biraz kadersel krizleri aslında tetiklemekte. Bu noktada Kuzey Ay Düğümü'nün de Vertex ile kavuşumda olduğunu düşünecek olursak kaderin dokunuşu var. E, kaderin bir parmağı var bu işte arkadaşlar. Özellikle tabi e, burada Kuzey Ay Düğümü 7. ev ve 8. ev bandında, Güney Ay Düğümü 1 ve 2. ev bandında yani bir olabilmek, birlik olabilmek adına kendi bireysel bazı e, hırslarımızdan egolarımızdan da sıyrılmamız gerekiyor. Benim senin tartışmasına çok fazla girmememiz gerekiyor. Aksi halde bir şekilde o egomuz uzun alaşağı edileceği ve bizim de evsiz, yersiz, yurtsuz kalacağımız bir görünüm meydana gelebilir arkadaşlar. Tabii ki bunları metaforik anlamda söylüyorum. Tabii e, Jüpiter, Neptün, e, Juno e, kavuşumu 6. evde özellikle sağlıkla alakalı da çok güzel e, şifa getirecek etkileşimleri açık olduğumuzu söyleyebilirim. Bununla beraber düzenimizi değiştirecek, bize yardımcı olacak, bizim hayatımıza katkı sağlayacak insanlar da hayatımıza dahil olmaya başlayabilir bu süreçte. Bu bağlamda aslında bir taraftan da destekleniyoruz, bir taraftan da artık bu iş böyle gitmeyecek ve ben net ve sert kararlar almalıyım noktasında ciddi bir Arzumuz doğuyor arkadaşlar. Şimdi yeni ayın bakıyorum başka bir açısı var mı? Evet yeni ayın başka bir açısından bahsetmek istemiyorum. Bakalım diğer detaylar ne şekilde ilerleyecek? Sabihan sembollerine bakalım. Etkili olan sabit yıldızlar var mıdır? Onlara da bakalım istiyorum. Evet yeni ayın e, derecelerine baktığımız zaman 6 ayır sabit yıldızına yakın derecelerde meydana geldiğini görüyoruz. E, bu sabit yıldız özellikle Mars ve e, Jüpiter doğasını yansıtıyor. Dolayısıyla aslında e, öfke, cesaret veya Marsyen özelliklerin abartılı bir şekilde sunulması gibi etkiler yaratabilmek de hayatta ilerlemek için şanslı vaatleri olsa da gücü ve cesareti sembolize etse de bazen hoyratlığı kabalığı ve sınır tanımazlığı gösterebilir, özensiz davranışlar veya işte biraz daha patavasızca hareketleri sembolize edebilir arkadaşlar. Yani plütonik etkilere baktığımız zaman evet cesaret gerektiren büyük bir dönüşüm arzusu içerisinde olduğumuzu zaten gözlemleyebiliyoruz. Kararlı bir şekilde hedefimiz neyse onunla alakalı yeni başlangıçlar yapacağız ama büyük riskler almak veya kendimizi ateşe atmak veya çevremizdeki insanları Kırmak e, bu dönemin e, gölge yönlerini yansıtabilir o yüzden. E... Eğer karşımıza bir şans çıkıyorsa ki ASC'nin şans noktasıyla kavuşumda olduğunu görüyoruz. Hızlı bir şekilde şansımızın peşinden koşabilmeliyiz ancak bunu yaparken de etrafımızdaki her şeyi kırarak, dökerek ilerlemektense daha stratejik, daha akıllıca ilerlemenin önemli olacağını ve bize kazandıracağını gösteren bir gökyüzü kombinasyonundan bahsediyoruz arkadaşlar. Gelelim yeni ayın Sabian sembolüne. Evet yeni ayın Sabyan sembolüne baktığımız zaman beklenmeyen bir fırtına sembolizması olduğunu görüyoruz özellikle beklenmeyen aniden gelişen doğal afetler veya bununla beraber Tabii ki ruhsal anlamda da yorumlayabileceğimiz beklenmeyen krizler söz konusu olabilir tabi yine kova burcu enerjisi, hava durumu değişikliği ve fırtınalar ile ilgili olarak, afetlerle ilgili olarak da çalışabilir. Burada özellikle bu aniden gelişen duruma karşı bir karşı koyma isteği veya bir engelleme isteğinin söz konusu olabileceğini gösteriyor. Aniden aklımıza gelen parlak bir fikir, aniden gelen sezgisel bir durum ve aniden karşımıza çıkan bir duruma karşıya gösteremediğimiz reaksiyon basiretimizin bağlanması veya bir şekilde o durum karşı aslında sessiz kalmak, tepki gösterememek veya aşırı bir tepki göstermek gibi etkileşimlerde mevcut. Şimdi aslında e, Kova burcu enerjisi biliyorsunuz, e, ilerici bir enerjidir, dahiyane bir enerjidir ve bu yeni başlangıçla beraber özellikle aklımıza e, bu dönemde çok parlak bir fikir gelebilir. Çok sezgisel karşılaşmalar yaşayabiliriz. Çevremizdeki insanların söylemleri, onlarla kurmuş olduğumuz etkileşimlerle beraber hakikaten kimimizin talihinin döneceği e, saliselik anlar yaşatabilir bize bu yeni enerjisi. Bununla beraber tabii ki e, aniden e, çıkan etkileşimlerde var ki oldukça senkron geliyor. Ay e, düğümlerinin ve vertexin etkisiyle beraber kaderin de bu işte bir parmağı olduğundan bahsetmiştim. Yani aniden gelen yakımlar varsa, aniden gelen değişimler varsa aslında burada verilmek istenen bir mesaj var arkadaşlar. Bizim gelişimimiz için bazı şeyleri de sıkı sıkıya tuttuğumuz bir takım konulara bırakmamız gerekiyor ki büyük sıçramayı yaşayabilelim. Yani e, çok parlak bir fikir yakalayabilir veya çok parlak bir durumun içine girebilir Aynı zamanda büyük bir basiret bağlanması, büyük bir kararsızlık ve e, donukluk enerjisiyle beraber fırsatları kaçırmak gibi bir gölge yön enerjisi de bu yeni ile beraber çalışabiliyor. Sabiyan sembolleri açısından söylüyorum. E, şaşırtıcı etkiler var, şok edici etkiler var. Bununla beraber tabii aslında ilk etki e, sarsıcı ve şok edici olsa da aslında büyük bir özgürlüğün, büyük bir e, rahatlamanın da peşinden geleceği bir sürecin İlk adım olacaktır bu yeni enerjisi. Hava durumuyla alakalı, hava temizliğiyle alakalı, soğuduğumuz nefesle alakalı bir takım gündemler söz konusu olabilir. Merak duygusu, şaşırtıcı gelişmeler, bir şeye şiddetle duyulan merak ve onun peşinden gitmek gibi temalarda yine... Bu yeni aile beraber e, ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Tabi burada kontrolü kaybetmek veya karşımıza çıkan bir fırsat karşısında dona kalmakla e, sınanmalar söz konusu olabilir. E, hava durumuyla alakalı veya e, özellikle e, uçuşlarla alakalı bir takım doğa, doğal sirkülasyonlar yaşanabilir. Dikkatli da fayda olacaktır. Ee, yüksek ses e, patlamalar doğal afetlere karşı tedbirli olmak faydalı olacaktır. Bununla beraber e, karşımıza çıkan fırsatlarda aslında güvenli bölgede kalmanın konforuna kapılarak e, hayatımızda e, korkunun bizi ele geçirmesine izin vermeyi de e, önlememiz gerekiyor arkadaşlar. Sabian sembollerinin de oldukça senkron bir şekilde denk geldiğini düşünüyorum. Bunların hepsi tabii ki artık sizin <gülüyor> kendi kabınızda yoğurup şekil vereceğiniz bir hamur haline geldi. Evet genel etkileri bu şekildeydi bu yeni ayın. Eğer buraya kadar büyük bir sabırla dinlediyseniz videoyu beğendiğinizi düşünüyorum. O yüzden videoyu beğene tıklarsanız çok memnun olurum arkadaşlar ve bu dönemde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben hemen vakit kaybetmeden 12 burcu yorumlamak istiyorum ve hemen Koç burcuyla başlıyorum. Teşekkürler. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Evet kova burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 11. evinde etkili olacak. Tabii ki ilk derecelerde meydana geldiği için bence haritanızı bir teyit edin. Bir önceki veya bir sonraki burçta e, hayatınızda daha etkin sonuçlar verebilir arkadaşlar. E, kova burcunda meydana gelen bu yeni ay ile beraber özellikle Dostluklarınızı, arkadaşlıklarınızı gözden geçiriyorsunuz. Yeni sağlam ve köklü dostluklar kurabilirsiniz. Yeni hayaller, yeni hedefler peşinde e, gitme noktasında aniden bir ilham kapısı açılabilir sizlere. Bununla beraber kariyer gelelerinizde ciddi bir artış veya aniden işi bırakıp farklı bir sektöre yönelmek gibi e, farkındalıklar yaşayabileceğinizi düşünüyorum. E, bununla birlikte tabii ki ikizler burcundaki mars ile de çok güzel bir kontağı var yeni ayın demek ki Hızlı bir şekilde harekete geçmeniz gerekecek. O fikir, o haber, o gündem neyse onun peşinden ilerlemeniz, bir an evvel yol almanız önemli olacak. Ancak bir taraftan tabii ki yeterli bütçeniz olmadığını düşünebilirsiniz. Kendinize yeterince güvenemeyebilirsiniz. Bununla alakalı bazı zorluklar yaşayacaksınız. Ancak büyük bir fırsat ve büyük bir şansın eşiğinde olma ihtimaliniz oldukça kuvvetli gözüküyor sevgili koç burçlarım. Gelsin bakalım güzellikler. Sevgilerimi gönderiyorum. Abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Boğa burçları. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 10. evinde etkili olacak. Ancak ilk derecelerde meydana geldiği için e, haritanızı teyit edin ve bir önceki veya bir sonraki burcu da dinlerseniz e, daha net ve sağlam bir e, hizmet almış olursunuz diye düşünüyorum. Evet 10. ev önemli ve kritik bir ev özellikle yükselen dereceleriniz ilk derecelerde ise biraz size aykırı yeni kararlar almanın eşiğinde gibi gözüküyorsunuz açıkçası. Bu noktada tabii ki kariyerinizle alakalı insanların sizi tanımış olduğu biçimle alakalı belki medeni durumunuz belki evliliğiniz, belki mesleğinizle alakalı köklü ve sağlam dönüşümler içerisinde olacağınız bir yeni ay süreci. Bununla beraber aslında bir taraftan da kendinizle alakalı belirsizlikleriniz var. Yani bunu yapabilir miyim, bu işin altından kalkabilir miyim, örneğin boşanırsam kendi başıma yaşayabilir miyim veya evlenirsem işte bu ilişkide mutlu olabilir miyim gibi. Ancak İkizler Burcu'ndaki Mars'ın çok güzel bir desteği var. Bir cesaretle, bir özgüvenle bu yeni gelişime her neyse... Buna doğru adım attıracak güzel destekleyici görünümlerde de var gibi gözüküyor açıkçası. Bakalım insanlar sizi artık farklı tanımaya başlayacak, farklı adlandır, adlandırmaya başlayacak. Belki de birçok boğa burcunun isminin önüne yeni bir ünvan gelecektir. Güzel gelişmeler olsun, güzel başlangıçlar olsun diliyorum. Beğeni paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçları. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 9. evinde etkili olacak ancak ilk derecelerde meydana geldiği için bir önceki veya bir sonraki burcu dinlemeyi veya haritanızdaki konumunu tespit ederek dinlemeyi unutmayın lütfen. Evet 9. evde meydana gelen plütonik bir yeni ay. E, hayata dair inançlarınız değişiyor. Hayatı sorgulamaya başlıyorsunuz. Yani ben bu şekilde nereye kadar devam edebilirim? Bugüne kadarki öğretilerim, bugüne kadar edinmiş olduğum tecrübeler, deneyimler, aldığım eğitimler beni artık e, tıkadı ve bu noktaya getirdi. Ve buradan sonra ilerleyişim güç diye hissettiğiniz bir durumda. Öyle farklı bir fikir veya öyle farklı bir e, seyahat, belki yeni bir eğitim, belki yeni bir insan ancak farklı bir kültürden, farklı bir vizyondan ve farklı bir bakış açısından size destek gönderebilir. Mars'ın bu noktada birinci evinizdeki desteğiyle beraber oldukça cesur olacaksınız. Zaten uzun zamandır beklediğiniz, uzun zamandır enerjiyi e, potansiyel bir şekilde tutuyorsunuz. Artık kinetik hale getirmeye başlayacağınız bir gündem olacak ve aksiyon alacaksınız. Belki bir seyahate çıkacaksınız. Belki e, aniden e, bir tanışma yaşayacaksınız ve ufkunuz genişlemeye başlayacak sevgili ikizler, burçlarım. Ancak e, Kuzey Ay Düğümü'nün biraz sert bir açısı var 12. evden. Yani kendi korkularınız, kaygılarınız, e, yalnız kalma, reddedilme veya e, bir şekilde başarısız olma korkularınızla yüzleşerek bu yeni yola girmeniz gerekiyor. Güzellikler sizin olsun diliyorum. Beğenip, yorum yapıp paylaşırsanız mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçları kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 8. evinde etkili olacak ancak ilk derecelerde meydana geldiği için evlerde farklılıklar olabilir o yüzden lütfen haritanızı teyit edin veya bir önceki ve bir sonraki burcu da dinleyerek en doğru hizmeti almaya çalışın. Evet 8. ev krizler dönüşümler evi ve plütonda da burada uzun zamandır sizin gerçek manada dönüşüm sağladığınız bir yeni ay süreci olacaktır sevgili yengeçler özellikle e, bağ kurmak derinleşmekle alakalı korkularınız ve kaygılarınız varsa artık bunlarla yüzleşmeniz gerekiyor mars 12. evden bu e, yeni aya destek gönderecek yani ruhsal anlamda içinizde o saklanan cesareti e, o gizlenen enerjiyi artık açığa çıkartmanız gerekecek ve korkularınızla yüzleşerek belki de çok derin bir bağ kuracağınız belki de korkularınızın üzerine üzerine gideceğiniz bir yeni ay süreci olacağını düşünüyorum mali konularla ilgili de kayıplarınız varsa bunları telafi etmek adına yeni girişimlerde bulunmak gibi süreçler söz konusu olabilir. Bununla birlikte kuzey ay düğümünün ve güney ay düğümünün sert kontakları olacaktır. Bu kontaklara baktığım zaman biraz parasal krizler yaşayabileceğinizi veya e, parasal anlamda gelecekle alakalı beklentileriniz noktasında uğramış olduğunuz kadarsal e, sorun ve sıkıntıların sizi e, aşağı çekebileceğini görüyoruz. Ama bir şekilde harekete geçmeniz gerekiyor. Belki büyük bir destek alabilirsiniz. Farklı bir yerden destek görebilirsiniz. Umduğunuz yerden olmasa da ve e, bu şekilde artık o ağızlığınızda, atıl enerjinizi harekete geçirebilirsiniz. Sevgili gençler, güzellikler sizin olsun diliyorum. Abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili Aslan burçları. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 7. evinde etkili olacak. İkili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, açık düşmanlıklar ve hizmetlerle alakalı evinizde. Burada özellikle tabii ki bu yeni ay ilk derecelerde meydana geldiği için haritanızı teyit edin. Bir önceki veya bir sonraki burç çalışabilir, böyle olursa daha garanti bir yorum olacağını düşünüyorum. Evet, 7. evinizde meydana gelen bu yeni ayla beraber birçok aslan burcu, yeni bir evlilik, yeni bir ilişki, yeni bir kontrat veyahut boşanmak, ayrılık, sözleşmenin fesi gibi durumlara açık olabilir gibi gözüküyor. Bununla beraber tabi ikizler Burcu'ndaki Mars'ın da çok güzel desteği var. Yani eğer bir ilişkide umut görüyorsanız bu ilişkiyi tazeleyebilirsiniz. Yeniden kurabilirsiniz. Yeni bir ilişki veya yeni bir bağlantı sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte tabii ki ortaklı girişimlerle alakalı belki dostlar ve arkadaşlarla paylaşacağınız ortaklı girişimlerle ilgili de güzel hedefler koyabileceğiniz bir yeni ay gibi gözükmekte. Ancak ay düğümlerinin sert etkileşimleri var. Özellikle ailevi meseleler, belki ebeveynler veya ailenin bu işe karışması veya mekansal sıkıntılarla alakalı bazı krizleri de eş zamanlı şekilde yönetmeniz gerekebilir. Ama bir taraftan da çok güçlü kimselerle kuracağınız bağlar sizi yukarı taşıyacaktır sevgili aslanlar. Güzel bir yeni ay süreci olsun diliyorum. Güzellikler sizin olsun. Abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili Başak Burçları. Kova Burcu'nda meydana gelen yeni ay haritanızın 6. evinde etkili olacak. Ancak ilk derecelerde meydana geldiği için e, haritanızı teyit edin veya haritanızı bilmiyorsanız bir önceki ve bir sonraki da dinlemenizi tavsiye edeceğim. Böylelikle e, hangisinin çalıştığını daha etkin bir şekilde tespit edebilirsiniz. Evet 6. ev aslında bizim gündelik telaşlarımız ve rutinlerimizle ilgili bir evdir. Sağlığımızla ilgili bir evdir. Her gün yapıp ettiklerimizle alakalıdır. E, dolayısıyla burada demek ki bir düzen değişikliğine yani işinizi değiştiriyor olabilirsiniz, günlük hayatınızın akışını yeniden organize ediyor olabilirsiniz, çalışma arkadaşlarınız, ekip arkadaşlarınız varsa yardımcılarınızla alakalı büyük ve köklü değişim ve dönüşümlerde etkin oluyor olabilir. Bununla birlikte Mars'ın güzel bir desteği var aslında bu yeni aya. Mars ikizler burcunda biliyorsunuz ve sizin haritanızın 10. evinde. Özellikle işinden memnun olmayan, iş değiştirmek isteyen, daha güzel şartlarda çalışmak isteyen başak burçları varsa mutlaka bu yeni ay enerjisini değerlendirsinler ve karşılarına çıkan fırsata... E, bodoslama dalsınlar diyeceğim. Yani fırsat elden kaçırmasınlar. Ancak tabii ki e, bu noktada ay düğümlerinde sert bir etkileşimi var. Yani acaba olur mu? Veya etrafınızdaki insanlar sizi engellemeye çalışabilir. Çok fazla e, insanın e, mobbingine uğrayabilirsiniz. Bunları e, çok fazla irdelememeniz ve kendi hayatınızı yeniden inşa etmeniz gerekiyor. Sevgili başaklar, güzellikler sizin olsun dilerim. Abone olup, yorum yapıp, beğenip, paylaşırsanız da mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçları kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 5. evinde etkili olacak ancak ilk derecelerde meydana geldiği için haritanızı teyit edin veya bir önceki veya bir sonraki burcu da dinleyerek e, ortalama bir yorum almaya çalışın diyebilirim. E, farklılıklar e, etkin olabilir haritanızda. Evet. E, Kova burcunda meydana gelen yeni aile beraber belki de birçok terazi burcu için muhteşem aşklar veya evliliklerin bebek haberiyle taçlanması gibi heyecan verici gelişmeler var gibi gözüküyor. Çok parlak fikirler bu süreçte aklınıza gelebilir sizi çok heyecanlandıracak, yeni insanlarla tanışabilirsiniz veya mevcut ilişkilerinizde hareketlilikler ve aksiyonlar söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Aynı zamanda Mars'ın da güzel bir desteği var. Yani 9. evinizden gelen bu destekle belki girdiğiniz bir eğitimde, belki çıktığınız bir seyahatte veya sosyal medya üzerinden tanışacağınız bir kişiyle kuracağınız bir iş bağlantısı veya bir gönül ilişkisi ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Ancak tabii ay düğümlerinin buraya biraz sert açıları var. Yani korkunç Korkularınız olabilir. Geçmiş deneyimlerinizden yola çıkarak bağlanma korkunuz, derinleşme korkunuz tekrar yükselebilir. Ee, özellikle kendinizi cinsel anlamda yetersiz hissettiğiniz e, bir takım deneyimlere çekilebilirsiniz. Bunlarla alakalı çalışmanız gerekiyor. Kendinize güvenmeniz gerekiyor. Eğer bir fırsatsa bunu sonuna kadar değerlendirmeniz gerekiyor. Sevgili terazi burçları, güzellikler sizinle olsun diliyorum. Abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız da mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili akrep burçları. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Ancak ilk derecelerde meydana geldiği için haritanızda hangi eve düştüğünü teyit edin veya bir önceki, bir sonraki burcu da dinleyerek daha sağlam bir öngörü almış olun. Şimdi dördüncü ev tabii ki aslında videonun başlangıcında aktarmış olduğum kısımlarla da oldukça senkron. Çünkü... Yeni ay haritasının da dördüncü evinde meydana geldiğini görüyoruz. Bu bağlamda bu yeni ay sizin için oldukça etkili olacaktır diyebiliriz. Belki bir ailevi gündem ortaya çıkacak. Belki aniden bir olay olacak ve taşınmak durumunda kalacaksınız. Belki aile büyüklerinizle alakalı bazı temalar gündeme gelecek. Ve belki de aslında siz içsel huzur ve konforunuzla alakalı bir arayış içerisinde olacaksınız. Ve aniden bir şeyleri fark edeceksiniz. Geçmişinizle alakalı, belki travmalarınızla alakalı. Bu noktada tabi Mars'ın İkizler Burcu'ndan çok güzel bir desteği var. Yani aileden destek bekleyip e, yatırım yapmak istediğiniz bir konu varsa bununla alakalı olabilir. E, toplu bir para girişi olabilir. E, ev almak, arsa almak, yatırımlarla alakalı temalar olabilir. Veya kendi evliliğinizle alakalı paylaşım noktasında güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Bununla beraber tabi ay düğümlerinde sert bir açısı var. Yani bir taraftan da esasında ilişkisi devam edenler ilişkiden uzaklaşmış hissediyor olabilir ama ilişki için yatırım yapılması da gerekebilir. Bunlarla alakalı kadarsal süreçlerden de geçtiğinizi unutmayın lütfen. Yani evliliğiniz gözden geçiyor ancak sizin o ilişkide beslendiğiniz alanlar da var. Bunları mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor sevgili akrep burçları. Güzellikler sizinle olsun diliyorum. Abone olup yorum yapıp beni paylaşırsanız mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili Yay burçları. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Özellikle çok sürpriz haberler alabileceğiniz yakın çevrenizle alakalı. ...önemli gündemlerle ilgilenebileceğiniz bir süreç var. Bu dönemde aslında aklınıza gelen fikirler, alacağınız kararlar, karşınıza çıkan cümleler çok daha etkin olacaktır. Yani büyük bir farkındalıkla gözlemlemeniz gerekiyor zihninizden geçen cümleler ve etrafınızdaki cümleleri. Bununla beraber tabii ki Mars'ın da 7. evinizden çok güzel bir desteği olacak. Yani yeni ortaklıklar kurmak, mevcut ilişkileri yeniden hareketlendirmek veya evlilik kararı almak, evlilik teklifi yapmak gibi temalar noktasında da bence oldukça etkin bir süreç içerisindesiniz. İlişkilerle alakalı uzun zamandır bilhassa problem yaşayan yay burçları için gerçekten nefes aldıracak bir yeni ay. Tabi bununla beraber ay düğümlerinden de sert kontaklar var. Özellikle zihninizde sürekli takılı duran düşüncelerin sizin bağışıklığınıza negatif etki etmemesine özen göstermeniz gerekiyor. İş hayatınız veya gündelik rutinlerinizle alakalı sorunlar varsa bunları da bir şekilde kontrol ederek aslında ilerlemek ve bundan sonra yeni bir ortaklığa merhaba demek daha yerinde olacaktır. Yani iş hayatınız ve gündelik rutinleriniz bir ee, mücadele alanı gibi gözükebilir size ee, bu yeni ay enerjisiyle beraber sevgili yay burçları. Güzel bir yeni ay süreci olsun diliyorum. Abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili oğlak burçları. Kova burcunda meydana gelen yeni ay ikinci evinizde etkin olacak. Ancak e, tabii ilk derecelerde meydana geleceği için bir önceki veya bir sonraki burcu dinlemenizde Önemli olacaktır diye düşünüyorum. E, i̇kinci ev maddi manevi değerlerle ilgili bir evdir. E, dolayısıyla güzel paralar kazanmak, e, mali anlamda büyük fırsatlar yakalamak, özellikle çok önemli bir harcama yapmak veya çok büyük bir paranın girişi gibi tamalar gündeme gelebileceği gibi. Aynı zamanda kendi değerinizi artık fark edeceğiniz, keşfedeceğiniz, kendinizle alakalı büyük bir farkındalık yaşayacağınız bir yeni ay sürecinden geçiyoruz. Mars'ın da altıncı evinizden çok güzel bir desteği olacağı için özellikle iş değişikliği. Veya mevcut işinizde daha iyi bir konuma gelmek, terfiye almak, maaşınıza zam almak gibi temalar noktasında da bence oldukça şanslı olacaksınız. Ancak ay düğümlerinin sert bir kontağı olacak bu yeni ay enerjisine. Bu da ailevi meseleler ve içsel huzursuzluğunuzla alakalı konuların kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı atılması gereken adımlar noktasında bazen sizi yorduğunu, yıprattığını ve bir türlü konsantre olamadığınızı hissettirebilir. Ama bunlarla da bir şekilde baş ederek e, süreci iyi bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. İş hayatınızla alakalı bilhassa e, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar. E, güzellikler olsun diliyorum. Abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili kova burçları. Evet burcunuzda bir yeni ay meydana geliyor. Özellikle e, ilk günlerinde doğduysanız yani güneşiniz, ayınız veya yükseleniniz e, kova burcunun ilk derecelerindeyse bu yeni aydan çok yoğun bir etki alacaksınız. Birinci evinizde meydana geliyor bu yeni ay ve artık köklü bir şekilde kararlar alıyorsunuz. Yani artık ben buyum ve bunu istiyorum. Ve bunun için oldukça kararlıyım, cesurum ve e, korkusuzum diyeceğiniz durumlar var. E, belki bazı konularda e, kendinize veya etrafınızdaki insanlara res çekmeniz gerekecek veya kararlarınızın arkasına sağlam bir şekilde kaya gibi durmanız gerekecek. İmajınız ve görünüşünüzle alakalı da büyük değişimler meydana gelebilir ve insanlar biraz sizden çekinmeye başlayacak. Bununla beraber Mars'ın çok güzel bir desteği var. Bu e, destek özellikle... Size kendinizi daha iyi hissettirecek bir ilişkiyi veya çocuklarınızla alakalı motivasyonunuzu veya kendi yaratıcılığınızı, kendi farkınızı ortaya koyabilme potansiyelini aslında ön plana çıkarabilir. Tabi bir vesileyle sahneye çıkabilir, gözler önünde de olabilirsiniz bu yeni ay enerjisiyle birlikte. Ancak e, tabi bu noktada bilhassa ay düğümlerinin biraz sert kontakları var. E, içsel huzursuzluğunuzla alakalı temalar sizi biraz yorabilir gibi gözüküyor. E, aile içi meseleler, aile içi dengeyi tam olarak oturtamamakla alakalı sorunlarla uğraşabilirsiniz ama e, genel hatlarıyla kendinizi çok daha parlak bir şekilde ifade edeceğiniz bir yeni ay sürecine merhaba diyeceksiniz. Güzellikler sizin olsun. Abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili balık burçları. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 12. evinde etkili olacak ama ilk derecelerde meydana geldiği için ya haritanızdan teyit edin ya da bir önceki ve bir sonraki burcuda dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi 12. evde meydana gelen bu yeni ayla beraber ki Plütonik etkilerle beraber gelen bir yeni aydan bahsediyoruz. İçsel anlamda öyle büyük bir farkındalık yaşayacaksınız ki başınızda ampuller ve ışıklar yanmaya başlayacak. Büyük bir uyanış, büyük bir farkındalık yaşatacak bir deneyim. Bu yeni ile beraber gelebilir. Kendinizle alakalı bir şeyleri keşfedeceksiniz esasında. Aileniz, kökleriniz, travmalarınız, çocukluğumuz Geçmişteki yaşadığınız durumlar, bununla beraber o olayı neden yaşadınız, neden bugün bu noktadasınız, neden bu kararları aldınız, bilinçaltınız sizi nasıl yönetiyor? Bununla alakalı farkındalıklar yaşayacaksınız. Aynı zamanda geçmişten bir takım kimselerin de haberleri gelebilir gibi gözüküyor. Ailevi kayıplar ve sıkıntılar olduysa geçmişte bununla alakalı da aslında neyi neden yaptığınızı veya neyin neden olduğunu fark edeceğiniz bir süreç etkin. Tabi burada bazen zihniniz sizi yorabilir, zorlayabilir, zihninizde e, sıkıntılı düşünceler gezinebilir. Yani kendi kendinize ekar edebilirsiniz, bloke edebilirsiniz. Buna çok fazla izin vermeyin. O içsel dinamoyu, motivasyonu yakaladıktan sonra artık kendinizi e, yavaş yavaş e, Şubat ayı ile beraber sahneleri atacağınız o etkiye merhaba demenizi tavsiye ederim sevgili balıklar. Güzellikler sizinle olsun diliyorum. Abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız da mutlu olurum. Sevgiler. Evet arkadaşlar yeni ay yorumu bu şekildeydi. Umarım hepimize güzellikler getirsin bu yeni ay. Zaten retrolar bitmiş olacak ve biraz Rahat bir nefes alacağız gibi gözüküyor Ocak sonu itibariyle. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız yorum yapar, videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Yine kanala destek olmak isteyenler aşağıdaki butondan destek olabilirler. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirler. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.